Arkadaşlar merhaba. İddiat Amino Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için iki tane kupon hazırladım. İki tane idale yakın kuponumuz var. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten maçları. Bunları seçtik arkadaşlar. Tabii ki aklınıza yatarsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa oynamayın. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz hannover Bochum maçı arkadaşlar. 2.5 üst demiştik. Maalesef 3 tane direkt. Yani biri içeri girse 2.5 üstümüz gelecek. Bunları niye gösteriyorum? Bir arkadaş bir yorum yazmıştı. Tabi engelledim onu kanalda. Hiçbir şekilde erişim sağlayamayacak artık kanala. Yine vardan maçını 2.5 üst dedik arkadaşlar. 85 dakika boyunca 2 gol 3 gol atamayan takım 85'ten sonra açıldı. Bir penaltı kaçtı. Maç 1-1'de bitti. Yine videomuzda paylaşmış olduğumuz 4.34 oranlı kuponumuz maalesef ee, Dong'dan yattı. Bons maçından Dons maçından Peter Brocht maçından yattı. Maç 1-1'de kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşım biri yazmıştı işte bir maç dakika 80 yok 90 artı bilmem kaçta gelmiş yok işte üz dediği maç birbiride kalmış tabii ki bu detayları atlıyor maçları takip etmiyor kaçan penaltıları görmüyor direkleri görmüyor kırmızı kartları görmüyor sırf burada şaklabanlık yapsın diye yorum yazıyor ve o arkadaşın kanala hiçbir katkısı yok yani kanal kurulduğundan beri açıldığından beri hiçbir şekilde hiçbir yorumunu görmedim ben bu arkadaşın. Tabi direkt engelledim ben. Öyle insanları zaten kale almıyorum. Diyeceğim odur ki arkadaşlar verdiğimiz maçları takip edin. Yani maç içerisinde ne oluyor? Ne kaçıyor? Onları bir göz at. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İki tane idealle yakın kupon çıkardım. Aklınıza yatarsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa oynamayın. Hafta sonu çok güzel yine analizlerimiz ve kuponlarımız olacak. İlk kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar luzern zürich maçı. Tabii ben analizini yapacağım. Sizler de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz 185 3 12 70 görüyorsunuz 185 3 12 70 Evet 185 3 12, 70. açılan oran arkadaşlar. Bize maçın karşılıklı gol var biteceğini ya karşılıklı gol var olacağını ve maçın üste gideceğini gösteriyor. Tabii biz kuponumuzda iki buçuk üstünü aldık. Bu maçın birden birini dağılayabilirsiniz, sıfırdan ikisini dağılayabilirsiniz. Yani bu bir olasılıktır, bu bir tahmin de arkadaşlar. Zaten hepimiz kahin değiliz, hiç birimiz kahin değiliz. Bütün sonuçları bilsek iddia şirketleri batar. Bu bir olasılıktır tahmindir arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. <gülüyor> bu maçı dileyen karşılıklı gol var oynar arkadaşlar. Dileyen üst. Tabii ben üstünü aldım. 1.50 orandan. Şöyle göstereyim. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. İkinci maçımız Almanya Bundesliga 2'den Holstein Kiel Nürnberg maçı yine analizini yapalım. 1.95 2.95 2.60 1.95 2.95 2.60 Tabi bu Excel'de yaptığımız oran analizi arkadaşlar. Bunun yanı sıra ben bunun sonucunu söyleyeyim detaylara geçeceğim. Yine bu maçımızda karşılıklı gol var ve üst düşündüğümüz bir maç. Biz üstünü aldık. 1.42 oranında. 1.45 oranından pardon. 1.45 orandan toplam 2.18 oran yapıyor. Analizi siz ne şekilde yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Önce açılış oranları tabii bu oranlar değişmiş. Excel'e vuruyoruz. Geçmiş maçlarını kontrol ediyoruz. <gülüyor> yani geçmiş maçları. Karşılıklı gol var ve üst. Tamam. Bizim Excel'e uyuyor. Şurada bir hesaplama yapıyoruz. Buradaki hesaplama da bizim sisteme uyuyor. Yani şimdi bu arkadaşlar maçı 0-0'a bağlamışlarsa. Sizin yapacak bir şeyiniz var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Yani ne yapabilirsiniz? Bu maça ne yapabilirsiniz? Adamlara penaltı verildi, kaçırdı. Adam maç başında kırmızı yedi. Oyunun dengesi bozuldu. Yani siz ne yapabilirsiniz? Nasıl bir müdahale edebilirsiniz? Ben onu anlamadım. Adam gelmiş, yorum yazmış. Yani çok da önemli değil onun yorumu. Yani ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ben sizin e, analizleri merak ediyorum hakikaten merak ediyorum insanlar nasıl kupon oluşturuyor? Neyi baz alıyorlar mesela? Ben onu düşünüyorum. Yani insanlar nasıl kupon oluşturuyor? Nasıl kombin yapabiliyor? İlk kuponumuz bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci kuponumuz yine 2.28 ideal bir kupon. Bristol City Everton maçı. 1.93 22 Hemen Excel'e geçelim. 1.90 Bu maçta arkadaşlar bir detay var. Mesela maç 2'den 0 bitebilir. Görüyorsunuz. Excel'in bize sunmuş olduğu bir alternatiftir bu. Bu yüzden ben videoları atlamadan izleyin diyorum. Burada Alacağınız tüyolar çok önemli. Mesela ilk yarısı 2 bitebilir diyor size. Bu maçın ilk yarısı 2 bitebilir. Maç üste gidecek ve karşılıklı gol var. Size hangisi uygun mesela? Örnek veriyorum. Şöyle göstereyim. Everton ilk yarısı 2. Kaç oran? 3.25 arkadaşlar. Sistem kuponunda değerlendirilir mesela. Karşılıklı gol var oranı 1.48. Üst oranı 1.52. Ben üstü aldım. 2.5 üstü aldım. 1.52 orandan. Kuponumda o şekilde değerlendirdim. Ve sizlerle paylaşıyorum. Yani aklınıza hangisi yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Yine gösterelim. Bu maçın 2'den 0 bitme ihtimali Var yani. Heberton'da biraz çıkışta. City City'de e, iyi durumda. Maç üste gidecek ve karşılıklı gol var olacak. Şöyle detaylarına bakalım. Evet. Karşılıklı gol var ve üst. Bütün maçları hemen hemen. Yine buradaki hesaplamalarımızı yapıyoruz. Ve bizim sisteme uyuyor. E şimdi bu maç 0-0'da takılırsa yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ben üstü aldım. Tabii sizin de aklınızda o şekilde yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Koponumuzun ikinci maçı arkadaşlar Blackburn Rovers Rotterham'ı Rotterham maçı İngiltere Şampsliğinden saat 22:45'te başlayacak. Şöyle göstereyim. Bazı arkadaşlar göremiyor olabilir. 1.45-3.25-4. 145 3 25 4 Evet bu maçımız karşılıklı gol var arkadaşlar. Kuponunda o şekilde değerlendirdim ben. 2.28 oran yapıyor. Karşılıklı gol varını alabilirsiniz. Üstünü alabilirsiniz bu maçın. Tabii ben karşılıklı gol var aldım. O şekilde kombinimi oluşturdum. Sizler farklı düşünebilirsiniz mesela. 1 ve 2.5 üstüne alabilirsiniz yüksek oran kovalayanlar için. Ha, bu da bir tercihtir. Bu da bir alternatiftir arkadaşlar. Bu yüzden videoları iyi izleyin diyorum. 1 ve 1.5 üstüne kadar yapıyor. 1.62 oran. Maçlarına bakalım. Evet karşılıklı gol var. E maç bir biride takılırsa o yüzden ben karşılıklı gol varını aldım. Hesaplamalarımızı o şekilde yaptık. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa karşılıklı gol var o şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekil arkadaşlar. Kuponlarımız bu şekil. Oynayacak arkadaşlara bol şans diliyorum. Bol kazançlar.